Bu soru, geçen videoda çözdüğümüzde tamamen aynı. Ama soruya yeniden baktığımda, daha önce yaptığımız, daha önce kullandığımız yöntemi uzun ve mantıksız buldum. Bu videoda daha kolay bir yöntemle çözeceğiz. Aynı soruyu daha kolay bir yöntemle çözmeye çalışacağız. Yine bu iki ifadeyi birbirinden çıkaracağız ve cevabı sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştireceğiz. Geçen videoda yaptığımız şey, iki ifadenin paydalarını eşitleyip, bu iki ifadeyi birbirinden çıkarmaktı. Ama sonradan fark ettim ki ifadeleri aslında önce kendi içlerinde sadeleştirebiliriz. O zaman soruyu çözmeye başlayalım. Buradaki ilk ifadede pay ve paydanın ikisi de m ile bölünebilir. Eğer payı m'ye bölersek 1, paydayı m'ye bölersek de m elde edeceğiz. İkinci terimde ise pay ve payda n küp ile bölünebilir, değil mi? Eğer payı n küple bölersek yine 1 kalacak. Paydayı n küple bölersek de n kalır. O zaman ifademiz 6, 6 çarpı 1 6 eder. Bölü 7mn eksi 5. Çünkü 5 çarpı 1 de 5 ediyor. Bölü 3 n oldu. Bu yöntemle soru bir anda kolaylaşıyor. Şimdi iki ifade içinde ortak bir payda bulalım. Yani ifadede bir şey eksi bir şey olacak. Ortak payda 7 ve 3 ile bölünebilen bir sayı olmalı. 7 ve 3'ün en küçük ortak katı 21'dir. Ayrıca payda m ve n ile de bölünebilmeli. O zaman 21mn ortak payda için uygun bir ifade. Hem 7mn ile bölünür hem de 3mn ile bölünebilir. 21mn en küçük ortak kat ve iki ifade için de ortak paydadır. 21mn elde etmek için ilk ifadeyi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Paydayı tabii 3 ile çarpacaksak, payı da aynı sayı ile çarpmalıyız. Böylece 3 çarpı 6, 18 olur. 3 mn'den 21 mn elde etmek içinse, ikinci ifadeyi 7 ile çarpmak gerekiyor. Paydayı 7 ile çarparsak, payı da 7 ile çarpacağız. Ki ifadenin değeri değişmesin. 5 kere 7, 35 eder. Sonra da 18'den 35'i çıkaracağız. 21 mn, 2 ifade için de ortak paydamız. Payı hesaplamak için de 18'den 35'i çıkaracağız. 18 eksi 35 eksi 17 eder. Eksi 17'yi payımıza 21 mn'yi de paydaya koyduğumuzda sonucu bulmuş oluruz. Bence bu yol geçen videoda kullandığımız yoldan daha kolay.